Satır arasından herkese merhabalar. Bu hafta seni yoran her şeyi bırak diyoruz. <gülüyor> Bir biz bırakamadık. <gülüyor> Ama onun başı var. Kitabın başı duygularından ve kendinden şüphe ediyor. Yalnız ve yetersiz hissediyorsan seni yoran her şeyi bırak. Duygusal manipülasyondan kurtulma ve korunma metotları diyerek... <gülüyor> E... Posta gazetesi yazı serisine hoş geldiniz diyorum ben. Yani ben ben şeyde sürüncemede kaldım yani işi hakikaten gerçek manasıyla mı ele almak gırgırla vurup mı gitmek? Yani ikisi arasında gidip kaldım. Hani Bu konuyla... dinleyicilerimize şey olmasam, saygım olmasa çok güzel stand-up çıkar buradan da. Bu kitabı ciddi konuşabilmek mümkün mü sence? Hayır hani şu manada hani böyle yanlış yapmışsın bu kadarı da olmaz yani bu da değil, bu da değil, madde <gülüyor> bu de değil. bu işte değil. Yani bir öyle gitmek var bir de hakikaten bu kitabı alıp güzel bir stand-up'a çevirme kafası da var. Dolayısıyla hani e, izleyicilerimiz olan saygım olmasa, yani sen gülmüşsün güzel, ben başka şeyler yaptım da. <gülüyor> e, o yüzden böyle hep bir arada gittim geldim sonra dedim ki izleyenlerimize ayıp olur. Hem bir şeye başladık e, mecburen de olsa bir e, kişisel gelişim kitaplarında yani Türkiye'nin en çok... Tabii 5 tane Türkiye'nin son bir buçuk 2 yılda en fazla satan... 5 kitabını inceliyoruz ve bu ilk 5'in içerisinde olan bir kitap. Hayır ne Ciddi güzel kitaplar sattı. yapıyorduk. Ben girince mi programa sen bu kitaplara. Hayır şimdi biliyorsun <gülüyor> şeyde. Hayır Tevhid Hoca dergisi olan yeni gelecek olan seyirlerimizden bir tanesi tevfik. Yani başarı, başarmakla alakalı mevzuları olunca ve günümüz insanın gençlerimizin başarma adına kendilerine motive edeceklerine inandıkları kitapları okuma gayretleri var ya haklı olarak da bunu yapıyorlar ya. Bu kitaplar bu adamları yetiştiriyorsa, bu kitaplardan hakikaten birileri feyizle alıp bir şeye başlıyorlarsa... ...biz oradan yaşamışız, oradan yemişiz, golü onu ele almamız lazım. Yani resmen kılavuzu kargo olanın... Ya bu karga edelim. da değil, kargaya hakaret edemem. Karganın bir zekası, bir <gülüyor> kurgusu ya. var, cevizi alacak... Yelo... Ya dedim. lütfen o, o lafı pek <gülüyor> sevmem açıkçası, böyle bir kitapta <gülüyor> kullanmam çünkü... Hani e, daha açıyorsun, bizi, seni yoran her şeyi bırak. Ya biz bir defa hayatımızın her alanında bizi yoran şeylerle varız. Dolayısıyla burada çok ucuz bir satış taktiği uygulanmış. Bir de güzel bir şey yapmış Destek Yayınları, diğer kitaplarında da incelediğimiz zaman. Bir araştırma grubu kurmuşlar. İşte Facebook, Twitter alıntılar, e, Posta Gazetesi dediğim gibi böyle abuk sabuk gazetelerden toplamaca bir şey... Ama o bir şeyin içerisinde öyle berbat ötesi, yani psikolojinin bugünkü dalı itibariyle de berbat sayılabilecek öyle şeyler koymuşlar ki. E, ya çok kötü bir kitap ya. Hayatımda incelediğim şu ana kadarki en kötü kitap diyebilirim. Bayağı ya. Güzin abla yazılarını toplayıp kitap çok yapmışlar. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Ama neyle başlıyor? Tabii ki Nietzsche'yle. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Nietzsche'yle başlıyorsa bir hikmet vardır. Buyurun. Şey diyor işte daha güçlü olanın iradesi zayıfı hizmet etmeye ikna eder. Bu irade hep daha zayıfları efendilik etmek istediğinden hiç vazgeçmek istemeyecek tek hazı olacaktır onun. Ya işte Nietzsche'nin kavram kavramlar dünyasında yarım yamalak bir kalış hikayesinin batıya sahip çıkması söz konusu. Ama bizim için güç dediğimiz kavramsal olarak kabul gerektiren ve gerektirmeyen güçler var. Yani güç dediğimiz şey geniş bir kavram. Dolayısıyla bu kitap boyunca o güç kavramını inceliyor ya buradaki iletişimin çok basit mantıklarını yanlış bilerek yanlış ele almış. Ben burada şöyle ele alamayacağım Berat. Yani kitabın sonlarına gelene kadar hep bu bir salaklık öyküsü gibi okurken sonuna geldiğimde hay bir salaklık değil bu harika bir proje. Ya yani insanları salak yerine koyacak kadar salaklıkla ele alınmış. Ama genç kardeşlerimizi manipülasyondan sizi kurtaracağız derken manipüle etmeye çok gayret etmiş. E çok sattı satmasına da acıyarak mı bakmak lazım? Üzülerek mi bakmak lazım? Bilemedim. Yani. E çünkü... Kimilerinin bu kitap hakkında yazdığı yorumları okuyunca da okunmalı çok tatlı filan demelerini görünce e tatlı, okuma dünyamızın da okur dünyamızın da e, berbatlığına dair bir şeydi ya. Peki ben sonda sorulacak olanı başta sorup başlayayım. Gücü bir haz nesnesi olarak ele almış ya. Güç bir haz nesnesi midir yoksa bir sorumluluk mudur? Genel olarak bir sorumluluk bir haz getiremez yani orada gücün, gücün bir e, gereklilikleri vardır Sana kesinlikle sorumluluklar, sorumluluklar vardır. vardır bir ilkesel bir süreç gerektirir yani sen bu bardağa bir güç uyguluyorsan artık bu bardak kendi üzerine almış olduğu güçle harekete geçecektir <gülüyor> bir yerden bir yere gidecektir ama bu bardağın bana tabiyetiyle olan ilişkisine ayrıca ele alınır dolayısıyla burada e, ele alınan konunun tamamını güç zaten yanlış tanımlanıyor çünkü Nietzsche yanlış bir insan insan mı ayrı bir tartışma konusu Kendini insan olarak tanımlamıyor zaten. O yüzden söylüyor. Hakarete girmez yani kendisine önemi gösterdi. Işte. Bak o güç meselesini sayfa 13'te ele almış. Ben oradan olayı biraz izledim ama sen hemen ilk başta girmişsin oraya. Buyurun. Evet. Stanford deneyi. Stanford deneyi. Anlat bir deney. istersen. Ee, yine Nietzsche ile ikinci bir başlık atarak başlamış. Çünkü insanlar başkalarının çok inandığı şeylere kolayca inanırlar. Bu da toplum bir şey. psikolojisi, hani sürü psikolojisinden bahsediyor. O zaman Müslümanların kolaylıkla Hristiyan olması veya Hristiyanların Müslümanlar güçlüyken çok çabuk Müslüman olup Hristiyanların tamamen ortadan kalkması bekleniyor. O yani Lokal olarak ayırıyor, ayırıp şey yapacak. Yani onun içinden sıyrılır, o önemli değil de. Hı -hı. Yani toplumsal sürü psikolojisini öyle bir giydirip bütün... Ya ben toplumsal sürü psikolojisinde ayrı bir gün, ayrı bir kitapta ele alırız da toplumun da sürü psikolojisiyle hareket etme durumu kadar hareket etmeme durumu da söz Onu da konusudur. çok yanlış yerden aldığı ha, var. Bir ayrıma tabi tutmak Onu gerekir. ben konuşmayı çok Burada istiyorum. yaptığı deneyde de o ayrım meseleyle almıyor. Yani bu Stanford'ın yapmış olduğu bu deney. Deneyden kısaca bahsedelim o zaman. Buyurun. Üstüne konuşalım. 1971 yılında Stanford Üniversitesi'nde Amerikalı psikolog profesör Philip Zimbardo insanların güç ihtiyacı üzerine bir deney yapmaya karar veriyor. Kendi liderliğinde bir grup araştırmacı tarafından Stanford Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bu deney için 70 kişi arasından 24 lisans öğrencisi seçilip aralarından bazıları mahkum bazıları da gardiyan oluyor. Sonrasında öngörülmemiş, hiç hesaplanmamış tepkiler cereyan ediyor bir kurgu hapishanede. Mahkumların ikisi henüz deneyin başındayken dışarı çıkarılmak zorunda kalıyor. Fiziksel ve psikolojik hasar bırakacak saldırganca baskıcı ve yıkıcı olaylar gelişmeye başlıyor. Mahkumların çoğu duygusal travmalar geçiriyor. Profesör Zimbardo sadece 6 gün sonra hapishaneyi kapatmak zorunda kaldı. Çünkü gardiyanlar uygun fırsatı yakaladıkları an kavuştukları güç yetkisini sonuna kadar sadistik hislerle kullanmaya başladılar. Herkes kendini rolüne fazlasıyla kaptırmıştı. Ya şimdi burada e, deney alanında yapılmış olan bir hata var. Çünkü 13. sayfada bir açıklama yapıyor. Bunu yorumluyor bu ekip evet. ve diyor ki insanoğlunun yaşam mücadelesinin özünde güç istenci vardır. Hiçbir şey değişilmeyecek olan has, hiçbir şeyle değiştirilemeyecek olan has, insanın en güçlü içsel hedefidir bu güç diyor. Şimdi problemimiz şuradan başlıyor. Bu adamların bu halde olması Güç sahibi olmaları sebebiyle kaynaklanmıyor. Bu adamlar vahşi oldukları için bu kaynaklanıyor. Yani bu adamların gardiyan olmayı değil, atıyorum 4 kişi bunları bir masaya oturtur ortaya da 2 tane but koy, o 4 tanesinden ikisi o butu yiyerek diğer 2 kişinin de aç kalmasına yeseydiniz canım önünüzdeydi diyerek cevap verecektir. Dolayısıyla burada deneyde psikolojik büyük bir hata yapılıyor. O hata da şu, denekler... Zaten vahşiler, hapishane, gardiyan, bilmem neyle bu işi süslemek, biraz daha topluma bunu pazarlayabilmek adınadır. Ya da demokrasi dediğiniz unsurları daha tatlı ya da sivililmiş alanlarını törpülemek adına kullanılabilir. Ama iki tür güç vardır sadece bu pencereden bakıyorsanız. Bir vahşi olan güç olabilir, bir de tabi olan güç olabilir. Yani e, öyle şimdi aynı deneyi. Dönüp gelsek İslam dünyasında aklı başında muhtedir insanlar da yapsak böyle bir şey yaşar mıyız? Hayır Aynen. yaşamayız. Çünkü oradaki gardiyan vahşi değildir. Vazifesi sadece hapishanedeki suçlunun dışarıya çıkmadan kontrolünü sağlamaktır. Dolayısıyla gücün burada çerçevesini bilerek çizmemek ve bunu bir vahşete tabi tutmak şuna benziyor biraz da. Hani gladiyo toplanmışsınız. İnsancıkları atıyorsunuz, aslanları salıyorsunuz, gladyo kaçışıyor. Aa gördün mü aslanlar gladyoyu yedi. Demek ki gladyoları boşta görünce yiyorlarmış. Ya o aslanın tabiatı zaten bu. Hayvanı aç bırakmışsan onu artık bir insan olarak görmeyecek bir yem olarak görecektir. Dolayısıyla burada güç kavramının ele alınış biçimindeki hata, gücün evrensel bir değer olduğunu düşünmesinden kaynaklanıyor. Halbuki güç adamına göre... Dine göre, sosyolojiye göre, bürokrasiye göre, kanun her şeye göre değişkenlik gösterir. En basit tabirle elektrikle bu örneği verebiliriz. Siz buradan 500 volt verirsiniz de kablonun kaldırabileceği güç ne? Ampulün yakabileceği güç ne? Bundan haberiniz yoksa elektriği verdik kablo yandı. O zaman kablon küçükmüş derler adama. Anlatabildik mi? Dolayısıyla son sayfa 14. sayfada bu konuyla alakalı olarak diyor ki Kudret... Bu kudret değil. Kudret başka bir şeydir. Evet. Güç başka bir şeydir. Yazar daha bu yazar grubu, avanaklar tayfası diyeyim ben buna. Avanaklar tayfası daha bu ikisini ayırdı dememiş. Ya da etmek istememişler. Çünkü şunu diyorlar. Yine Nietzsche'nin dediği gibi. Mutluluk hedef değildir. Tersine kudret duygusu hedeftir. Hayır. Mutluluk bir hedeftir. Mutluluk içimizde olan bir şeydir zaten. Arayışımızı tamamlayan ve bütünleyen bir şeydir. İkisi birbiriyle kuyas edilmez çünkü kudret değiştirendir. Güç değişirken değişimin içinde olan şeydir. Dolayısıyla bu büyük bir kavramsal hata yapmışlar daha başından. Çok işin. normal. Zaten gücü tanımlaması sadece insanlar arası ilişkilerde değil doğada her canlı arasında sürüp giden bir çekişme ve çelişme hali olarak gözlenir şeklinde tanımlarsa. Doğada çelişki yoktur. Cebelleşmede de yoktur. Bu Darwin'in maymun dedesinden aldığı bir miras olsa Aynen gerek. Öyle. Maymunlarda bile böyle bir şey yok. Bu mutluluk konusunda da mutluluk hedef değildir demesinin sebebi hani senle ilk başladığımızda e, kimin de Nietzsche değildi öteki ya. Freud'un kitabını Freud. ele almıştık ya orada demişti önemli olan mutluluğa erişmek değil mutluluğun sürdürülebilirliğini evet. sağlamak hazdır demişti ya. O yüzden mutluluğun hedef olmadığını belirtiyorlar. Hmm. Ama bir karşılığı yok bizim hayatımızda. Tabii ki yok. Gerçekten yok yani. yani. Burada sadece kudretin kendinden olmadığını anlayamamak ve haddini bilmemek var. Hadsizlik zaten bu kitabın her tarafında var. Yani ele aldığı insan biçimleriyle yarı roman ve hikayeleri geleceğiz birazdan. Ama işin çirkin tarafı bunu insanın doğasıymış ve doğanın kanunuymuş gibi. Daha anlayacak. acıklısı hikayelerin hiçbirindeki çiftler birazdan geleceğiz Merve hikayesine. İğrenç <gülüyor> yani, yani tayfa o kadar salak ki bulduğu karakterin adını da Merve, Merve koyuyor yani Merve'lere gittim. Ama basit bir isim değil Merve. Selim isminin seçilmesi basit bir iş değil. Bu toplumun içerisinde Merve ve Selim isimlerinin din ile olan ilişkisi aşağılandırma psikolojisiyle yakinen ilişkili. Yani tayfada bir de aşağılık psikozu var. Zaten 31'e gittim ben duygusal zorbalık ki oraya kadarki süreç gücü anlatmaya çalışıyor ama burada bazı hikayeler de anlatıyor. Bilmiyorum sen oradan bir şey aldın mı? Sayfa yani. 31'e kadar olan bölümden. Aldım da çok önemli bir şey değil. Yani yani aynı yere çıkıyor zaten. sanki hepsi aynı bir yere çıkıyor. 31'de de duygusal zorbalık bölümüne geçiyor. Stephen King'in cümlesiyle başlıyor. işte sessiz insanlar en gürültülü zihinlere sahiptir. Tartışmalı bir cümle geçtik. Alttaki ifade benim için biraz daha önemli. Çünkü diyor ki kişiyi onun iradesi, bilgisi ve onayı dışında hatta belki hiç istemediği halde onun düşüncelerini etkileme, davranışlarını yönlendirme, kararlarını ve kanaatlerini değiştirme, duygularını yönetme, onu zihinsel ve duygusal olarak kontrol etme ve iradesine tesir etme biçimlerine duygusal manipülasyon diyebiliriz. Şimdi, bu yönlendirme yalanı barındırmıyorsa, buna manipülasyon değil eğitim denir. Yani, ben... Bir öğretmen olsam ya da benim öğretmenim bana ne yapmıştır? Ben şimdi cümleyi öyle okuyayım. Bir, davranışlarını yönlendirmiş midir? Bir davranışımda hata vardır. Güzel Yönlendirmiştir. Evet. Kararlarımı ve kanaatlerimi değiştirmiş midir? Evet. Ee, evladım sen ne olacaksın? Ee, öğretmenim ben en çok para var, nerede varsa onu yapacağım. İşte bayiste çok büyük bir para var. Tamam ben bahiste olacağım dediğimde bana ne yapıyor? Kararlarımı ve kanaatlerimi Değiştirmeye çalışıyor mu? Evet. Duygularımı yönetiyor mu? Evet. Bazen bir duygum var, anneme öfke duyuyorum, babama öfke duyuyorum. Öğretmenim o öfkemi dindirip onu yönetmeye çalışıyor mu? Evet. Zihinsel ve duygusal olarak beni kontrol edip, irademe tesir etmeye gayret ediyor mu? Evet. E bunun da eğitim bizde bitmiş olsa da. Ha nasıl bitmiş hocam? Adına Adına bu duygusal Buna duygusal manipülasyon denmiş ve şu anda çok enteresan bir şey var işte okullardaki öğretmenler bunları yapmaktan çekinir hale geldiler. çünkü şikayet Yapamıyorlar, oluyor, şikayetler oluyor. var. Her iki taraftan da problemler ele alındığında acaba Milli eğitim Bakanlığı'ndaki bürokratların da el ve başucu kitaplarından biri bu mudur diye de merakım gelmiştir diye, diyebilirim yani. Adamcağız normal bir eğitim prosedürünü bir manipülasyon aracına getiriyor. Şunu kaçırıyor. Bu bardak mı kardeşim? Bardak. İçindeki suysa caiz helal, içindeki şarapsa haram. Ama sen bana bardak, bardağı anlatıyorsun. Şarabı anlatmıyorsun ve aynısını da anlatmıyorsun. Muhakemeyi ortadan kaldırıyor. Berbat bir şekilde. Ya yani insanların hiç iradesi yok düşüncesi. A yani cümle şu kimse yok, bana karışmasın mi? ya. Ya ne demek kimse bana karışmasın? Olur mu canım öyle şey. Ya herkesin her istediğini yaptığı bir bir yerde nasıl yaşam sağlanabilir? Bu bak bu bu enteresan bir yere gidiyor. 35. sayfaya gittim ben. Evet ben de. Bak ya. abi çok enteresan bir şey. Kendi kendinde çürütüyor burada. Diyor aynı ki, yerdeyiz. Aşırı bireyselliğin küresel olarak her platformda desteklendiği bir psikolojik salgını yol açan narsizm virüsü. <gülüyor> Çağımızda çok sayıda narsistik kişilikler var ettiği için hayatın neredeyse her alanında bu tip güçlü manipülatörlere rastlıyoruz artık. Yani bireyselleşmenin bir kere şurada da bir hata var. Bireyselleşmenin aşırısı olmaz. Ya bireyselleşmişsinizdir. Ya da birliğin bir parçası olarak kendinizi görmekte sizde. Bunun aşırısı ya da azı olmaz. Zaten şeyi de yanlış yani editör tayfası da berbatmış. Yani aşırı bireyselci olmaz bir adam. Ya bireysel, ya bireysel hareket eder ya da bütüncül. Ama burada tabii bunun yanında şunu ele alıyoruz. E bu narsizmi sen zaten bu kitapta veriyorsun. Aynen öyle. En başından beri narsist olmaya Narsist mi? ol, kendine başına takıl, ol. bencil ol. Kimsenin hayatına müdahale etmesi izin verme. Diyorsun ve üzerinde gelip bireyselleşmenin biraz fazlasına zararlı diyorsun. O neden biliyor musun? Çünkü işin sonunda vahşetin geldiği. Sanford'la anlatılıyor ya, Ha, o vahşetin de önünü kesmek için işte bu ucuz psikologlar. Artık bu psikologlarla ilgili aynı program da yapabiliriz bu arada da. Hakikaten bıktık ya. Yani her televizyonda, her YouTube kanalında bütün gençleri baştan aşağı alt üsteden bir zihniyette karşı karşıyayız. Müthiş psikoloji ha. ha. Müthiş psikoloji. Ya Allah kahretsin Gerçekten. bu psikoloji değil. Bu sahtekarlık. Ve bugünkü psikologlar bu sahtekarlığın en büyük önderleri haline geldiler. Sırf para için. Başka evet. hiçbir şey değil. Gelenin karşındakini rahatlatmaktan başka bir şey yok. O kadar. Sen atlısın, sen suçsuzsun, sen kurbansın. Seni kullanmışlar yavrum. Seni ezmişler. Seni mahvedip, seni manipüle etmişler. ''Aa yazık acıdım sana, dur seni kurtarayım.'' Bir de işin garip tarafı ne biliyor musun? Bu narsizmi, nihiliz, nihilizmin kurucusu Nietzsche ile örneklendirip bununla bir yara temellendiriyor Narsizm ya. Narsizmi kralı değil bu adam? Ta kendisi. Ya aradaki hikayeler başlıyor. Evet. O hikayeler o kadar berbat ki işte dinleyiciye rahat, kısaca anlatalım. Merve ile Selim diye iki karakter var. Kitabın bu bölümünden sonuna kadar bu karakterlerin güya analizini yapmaya çalışıyorlar. Ama bunlar evli değiller. Evli olmadan bir ilişki yaşıyorlar. Selim yeni bir iş teklifi alıp yurt dışına gitme ihtimali karşılığında Merve ile sürekli araları bozuyor. Merve'yi aldatan bir Selim var. Ama Merve Selim'e bağlı kalmış. Bağımlı kalmış. Çünkü Selim Merve'yi çok iyi manipüle ediyormuş. Ya... Ya bu bu tür filmlerde bile olsa gülmekten de... programı kuşa. Ya bu gündüz kuşa programları var ya. Ya işte o kadın programlarında anlatılsa bizim Allah korsun kapat şunu kapat değiştir şu kanalı dediğimiz olayı buraya alıyorsun. Bu olayı da ciddi ya alıp analiz ediyorsun. Analiz yanlış. Olay yanlış. Olay gayri meşru. Ortada net bir iz çıkıyor, iletişim yok ve sen diyorsun ki Selim Merve'yi kullanıyor. Merve salakmış dedim ben o zaman. Merve salak değil aslında o da kendi çıkarının peşinde. Ya bir manada, öbür manada Selim salak çıkıyor. Yani aslında Her bayağı çakalların neye dansı Neye denk getiriyor biliyor musun? Ya Merve, ya Selim bir gece yattınız kardeşim. Zevkini çıkardınız. Gidin başkasıyla devam, devam edin ya. İlişkiyi uzatmayın. Ne gerek var? Ne diye. gerek var? Evlenmeyeceğiniz de ortada çünkü biz evlilik mantığına karşıyız. O zaman keyfini çıkar gidin birbirinize bağlanmayın. Adam sana bunu öğretiyor. Uzatırsanız bu tadı kaçacak. Aynen sonra. öyle yani one night bir gecelik ilişki nasıl yaşanır? O ilişki sonrasında bağlılık nasıl sağlanmaz? E bunu ne, kime yapıyorsun sen? Normal şartlarda bu kime öğretilir biliyor musunuz? İzleyicilerden özür diliyorum ama kerhanede çalışan fahişeye önce bunu öğretirler. Yani beraber olduğun erkek sana duygusal olarak yaklaşacak... Ama sen onunla hiçbir ilişki kurma, yarın başka bir müşteriye gideceksin. Bizim evlatlarımıza bunu reva görürler bu rolü bu kitapla. Yani bu kitapta anlatılan Merve, kerhanede çalışan faişe modülünde bir kadın olarak ortaya konuluyor. Gel gelelim kurban olarak aksettiriliyor. E tabii ki, öyle aksettireceksiniz. Başka başka bir çıkartacağınız var mı? 50 bine gittim ben, ben senin de. bir aram varsa Foucault'tan almışlar. Kurulan her ilişki aslında bir iktidar ilişkisidir. Ya Allah razı olsun. Peki baba ile evlat arasındaki ilişki iktidar ilişkisi mi? Ya benim oğlan ben de baba olacağım evde mi diye uğraşıyor. Ee, öğretmenle öğrenci arasında bir iktidar ilişkisi mi var? Foucault'ya göre evet. Devletle millet arasında bir iktidar çekişmesi mi var? Hayır. Tabiiyetle ilişkisi olur. Ha o zaman Batı'nın ortaya koymuş olduğu bu değerler altta da şöyle anlatılıyor. Kısaca özür dilerim. Bir tarafın diğer tarafa karşı daha etkin, daha güçlü ve daha yönetici bir pozisyonda varlık gösterdiği ilişkilerde karşı tarafın çoğunlukla duygusal manipülasyona, diğer bir deyişle duygusal işkenceye maruz kaldığından söz edebiliriz. Peki o zaman biz babalar komple çocuklarımıza manipülasyonu yönetiyoruz öyle mi? Bunu zaman zaman yapan insanlar olabilir. Çocukları üzerinden kendini acındırarak olmayacak işleri yaptırma gayretinde olan kötü anne ve babalar olabilir. Çünkü bir parantez, cennet bütün annelerin ayakları altında değildir. Ana dediğin Fatıma anamız gibi olursa onun ayağının altındadır cennet. Öyle her ananın ayağının altında cennet falan yok. Onu da bir ayıralım ama burada bizim, babayla evlat, anneyle evlat arasındaki olması gereken eğitici ve yönlendirici fonksiyonu iptal ediyorlar ve bunlara adım adım kopartmanın en ucuz romanı yazılmış. Ucuz evet. roman bu. Zaten roman tadında gidiyor. Başka evet şey orada ben 54'e gittim. Ha bakın. <gülüyor> Bilmiyorum sen onu gördün mü ama bu ne dediğimi e, bu evlilik dışı meselesinde diyor ki erkek adam ağlamaz. Ha. Erkek dediğin parasını kazanır, evini geçindirir. Erkek güçlüdür, başarılıdır, tuttuğunu koparır. Erkek adam ekmeğini taştan çıkarır. Bunlar bizim hayat ideallerimiz değil mi kardeşim? Evet. Ha. Altta şu yazıyor. Bu şekilde temel toplumsal dayatmalar da zaten aile içinde güç kavramıyla sorun yaşayan kişiye kaldırmakta zorlanacağı başka duygusal ağırlıklar yüklüyor. Ne zamandır... Babaların evine rızık getirmek için mücadele etmesi, ekmeğini taştan çıkarması, evini geçirdirmesi ne zamandan beri yük oldu ya? Ne zamandan beri biliyor musun? Sorumsuz yetiştirilen nesillerden sonra. Evet. Son zamanlarda ne yazık ki genç kardeşlerinden şunu duymaya başladım. Hanım bu eve para getirmekten tek sorumlu ben miyim ya sen de getir. Hayat müşterek değil mi? Bunu söyleyen erkek değildir kardeşim. Katılıyorum. Altına imzamı atıyorum. Bunu söyleyen erkek değildir. Efendim aralardaki Merve ile Hatta Selim doğru. arasında yaşanan evet. çok aşağılık hikayeyi geçiyorum. 60'ya ben... geçeceğim. Aa ben buyurun. Bende ben 87 var tamam. 60'a görelim. Şöyle bir pasaj var. Güce ihtiyaç duyan güçsüz taraftır. Hmm. Bu yüzden daha hırçın, daha baskıcı ve yönetici olan taraftır. Karşısındakini duygusal olarak manipüle edendir. Karşı tarafın duygularını, iradesini, inancını ve kanaatlerini bile... ...etkilemekte hatta belki değiştirmektedir bile. Kitap boyunca hep bu anlatılıyor bize. Manipüle eden taraf aslında güçsüz, kırılgan ve zayıf taraftır. Sen güçlüsün ama sen kurbansın. Ya bu nasıl bir çelişki? O zaman yani o da gücü ele aldığında tersini mi yapacak? Eğer o güçlüyse daha kötüsünü yapması gerekir. O zaman onun yeni bir ilişkiye ihtiyacı var mı bu gücü göstermesi için? Tabii ki. Merve'nin yeni bir erkeğe ihtiyacı var ki... Şimdi bağları kopardığı, Selim'de göstermiş olduğu kurban literatürünü bu sefer iktidar sahibi muktedir olarak... Ki kopuş orada başlıyor <gülüyor> Evet. Efendim, 87'de duş, duygusal işkence köleleştirir. Bu arada kitabın çok enteresan bir özelliği daha. Bütün psikologlar gibi... Artık ben psikologları tenzih etmiyorum. Bütün psikologlar gibi... Olayın neden olduğunu anlatamayan, sadece analiz eden basit futbol yorumcusu tabiri. Hep burada bu var. Neden bu adam böyle? Cevap yok. Nasıl düzelir? Bırakırsan düzelir. Yani Merve ile Selim bir aradayken düzeltemiyor psikoloji. Bak enteresan olan şey şu. Merve ile Selim'i yerin dibine soktun. Bir tanesini sahip yaptın birini köle yaptın. Arkadaş peki günün sonunda Merve ile Selim nasıl anlaşacak? Bunu anlatabiliyor musun? Anlatamıyorsun. Yani kendi kurduğun sahte tezgaha dahi çözüm üretemeyen bir bilim dalısın. Tartışmalı. Tartışmalı. Ve sen kendi kurduğun tezgahı düzeltemezken çıkıp sosyal hayattaki insanların tezgahlarını mı düzelteceksin? Düzeltmek Aynen. gibi derdi var mı ki? Kesinlikle yok. Zaten. Kesinlikle psikolojinin yok. Psikolojinin tanımını ben en başta hatalı buluyorum. Sahtekarlar. İnsan ve hayvan davranışlarını anlamak ve kontrol etmeyi amaçlı. Ağır sahtekarlar, psikologlar ve psikiyatristler atlamayalım. Bir de doktor tayfası var onların. Onlar bir de kimyasal tarafı Heh, Onlar konuşamayıp da ilaç vererek olayı çözmeye gayret eden garibanlar. 87. Kendine yabancılaşan insan idealize ettiği güce daha büyük yakınlık duyar ve bağlanır. Kendine güvenini yitirdiğinde idealize ettiği kişiye güvenir, ona sığınır. Kendinde kaybettiği her şeyi onda bulduğu için ancak oradayken hayatta kalabileceğine inanır. Benim aklıma sahabe geliyor ya. İnsan gerçekten kendine yaklaştıkça halbuki ideali aramaya başlar. Çünkü kendine yabancılaşan kötüyü arzular ve arzu yönetiminin tamamen yok sayıldığı bir sistematikten bahsediyor. İnsan... Kendine yaklaşınca kendindeki kötülükleri, nefsinin iğraçlıklarını görmeye başlar. Ve gider idealize edebileceği bir örnek arar. Öyleyse sahabe ikram idealize etmiş midir Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam'ı? Etti. Evet. Yakınlık duyup bağlanmış mıdır? Canım sana feda olsun ya Resulullah diyerek evet. Kendine güvenini yitirdiğinde yani Uhud'da savaşı kaybediyor muyuz acaba derken... İdealize ettiği kişiye güvenip, ona doğru sığınıp koşmuş mudur? Evet. Kendinde kaybettiği her şeyi, insanlığını, sevgisini, duygusunu, aile bağlarını, ekonomisini, ticaretini onda bulduğu için, ancak ondayken, oradayken hayatta kalabileceğine ve nefes aldığına inanır mı? Evet. E o zaman şimdi güzel kardeşim, bunu yaşayan bir adamın ateist olması lazım. Bütün ateistler gibi günün sonunda da iyi bir ateist gibi intihar etmesi lazım. İyi ateist günü intiharla kapatmak zorundadır. İntihar etmeyen ateist içindeki ateizmi oturturamamış bir isyankardır. İkisini ayıralım. İsyankar başka bir şey, ateist başka bir şey. Yani bir çıkar yol kalmıyor zaten. Kalmaz, mantıksız. Çok iyi bir ateistin intihar mecburiyeti vardır. 93'te bu mantığı şöyle ifade edebilirim. Şey geliyor, narsistik ve psikopatik özelliklere sahip olanlar çok daha zeki, çekici ve soğukkanlı oldukları için daha tehlikeli olabilirler. Onların cazibelerine ve çekiciliklerine kapılmak, akıllarına ikna olmak, yeteneklerine hayranlık duymak çok daha kolaydır. Kesinlikle katılmıyorum. Ya Olaya karşı taraftan bakalım bir de. Genelde olay şöyle işler, hani ortamın hadi cool diyeyim dinleyenler anlasın <gülüyor> erkeği seçilir hedef olarak hani evcilleştirilemeyen hmm. at mitolojideki unicorn gibi hmm. ona sahip olmakla kendi hmm. egosunu tatmin etmek için yapıyorum bu. Öyle. Sonrasında daha üzüldüm ay kırıldım ay beni ilgilen şey yapmıyor <gülüyor> benimle ilgilenmiyor zaten ilgilenmeyecek adamın baştan oydu buna sen gittin <gülüyor> <gülüyor> ve sonra ne oldu? <gülüyor> duygusal şey, psikolojik şiddet gördü. Taciz kelimesi özellikle çok ağır bir ifade çok değil mi? Çok kullanılıyor artık ya. Yani bu çok kadar ucuz kullanılıyor artık. Yani çok ucuzlaştırılıyor. Öğretmenin gerçekten. öğrenciye bir şey dediğinde, öğretmen talebeye bir şey söylediğinde artık beni taciz edemezsin lafları falan bayağı ucuz Taciz ]ladım. bu kadar ucuz bir şey değil mi? Çok, çok. Ama bu psikologlar, bu, bu, bu psikiyatristler bunu şu ucuz attılar. Çünkü işin ucunda para var. Tatlı para var. Oyun psikologlar, psikiyatrlar iyi para kazanıyorlar. Şimdi 99'da şöyle bir ibare var. Bu da galiba bu yazar tayfasının ne kadar bedbaht bir halde olduğuna dair bir ifadedir. Çünkü biraz önce kullandığım kerhane ibaresinin burada ete kemiğe bürünülüp kendi itirafları söz konusu oluyor. Diyor ki, sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmeye devam etmek için bedensel ve zihinsel sınırlarınızı korumanız. Tabii ki kendinize karşı ilk ve en önemli sorumluluğunuzdur. İrtifa kaybeden uçaklarda gaz maskesini önce kendinize takmanız gerektiği gibi hayatınızda da önce kendi bedensel ve zihinsel sınırlarınızı korumaya başarabiliyor olmalısınız ki bütün sevdikleriniz için hayatı kolaylaştırmaya ve güzelleştirmeye devam edelim. Peki, bre ahlaksız! Sen tuttun hayatı bir uçak yolculuğuna benzettin ki değildir. Ya buna biz gemi yolculuğu deseydik ne olacaktı? Kadınlar ve çocukların önden insin değil mi gemide? Evet. Hayat bir yolculuktur ve araçlar ve kurallar ya size ya da bağışkalarına aittir. Yani kuralları ya din koyar ya da sizin kendinize ait kurallarınız vardır. Ya bir ekosunuzdur ya da bir ekole tabiysinizdir. Dolayısıyla burada sizler... Hayatı bir uçağa benzetiyorsunuz. Halbuki hayatı ne bir uçak yolculuğuna ne bir gemi yolculuğuna benzetmekle beraber burada kendi kurallarınızı sadece kendiniz oluşturmak isterseniz gerçek narsistlerin ancak sizler olacağınızı atlamamak gerekiyor. Basitçe zaten hızlı yaşa genç öldemiyor mu uçak yolculuğu? Tabii tabii ışınlanma çıksaydı ışınlanma diyeceklerdi zaten. Merve'nin hikayesinde ben 140'a kadar sabrettim, geçtim. Senin arada başka bir şeyin yoksa. Sonuna geldim ben orada şey var. sondan bir önceki sayfanın sonu yani 100 Yuskut'ta. niye aslında neden hedefliyorsunuz? Temel amacınız ne? Sizi derinden etkileyen motivasyonunuz ne? Başarmak mı, onaylamak mı? Mutlu olmak mı, mutlu etmek mi? Ya arkadaş başkalarını mutlu etme yahut kendi mutluluğumuzdan her zaman vazgeçmek zorunda olmadan da başarabileceğimiz bir şey. Yani biz Müslümanların mutluluğu başkalarının mutluluğuyla başlar. Eyvallah. Benim şahsi üzerinden elde edebileceğim bir mutluluk yoktur. Tam tersine, Saidlerden olup sondaki Hüs-ü Hatime'deki mutluluğa ermek, salih bir amel ile başkalarının mutluluğuna bağlanmıştır. Başkası mutluysa benim umudum vardır. Başkasının mutluluğu için bir hayat ve bir çaba varsa orada zevk vardır, sefa vardır. Öteki türlüsü ise cümlenin sonunda şu geliyor. Zekanızın size neler yapabileceğinizi siz bile tahmin edemeyebilirsiniz. Yani başkasının mutluluğunu düşünen adama bu geri zekalar geri zekalı diyor. Bu bir paradokstur. Bir geri zekalı bir başka topluma geri zekalı diyemez. Onu zaten Mark Twain'ı konuşurken daha önce anlatmıştık ya. Yani. <gülüyor> Bu arada ben de şu pasajı aldım. Buyurun. Şunu açıklamak için okuyorum. Hani Değil en Allah. baştan beri Merveye kurban Merve. olarak gördük ya. Evet evet evet. Kurban olmasını şu şekilde açıklıyor. Kimse Merve'nin aptal bir kadın olduğunu <gülüyor> iddia edemez. Ben ediyorum şahsen. Neyse. Ancak uğradığı sistemli psikolojik işkenceyle, manipülasyonla iradesinin muhakeme kabiliyetinin giderek hükümsüzleşmeye başladığına tanıklık ediyoruz. Vallahi kimsenin muhakeme kabiliyetini kaybettiği falan bir dönemden geçmiyoruz. Herkes çok iyi muhakeme edebiliyor. Herkes yaptığı muhakematla kendi menfaatleri uğrunda bir hayat sürüyor. <Gülüyor> Kimse bir başkasının hayatını düşünmeyip herkes kendi menfaatine düştüğü için bugün hangi düşkünlüğü sayıyorsanız onlara müstahak olduk. Bizi ise işte bu gerizekalılar bu çukurdan çıkarmak yerine bu çukurda çok güzelsiniz. Siz bu çukurda kaldıkça dünyadaki bizler iyi para kazanıyoruz. Lütfen o çukurda deli domuzlar gibi debelenmeye devam edin diye bir arzuyu açık seçik beğeniyorlardık. Eskiden bu tarz kitaplarda üstü kapalı bizi uğraştırırlardı. Artık bir vardı değil mi? Bir vardı. Bir zeka Uğraşırdık hocam. ya derdi ki bu cümleden bu paragraftan bunu demek ki. Gerek kalmadı çünkü artık siz daha salaklaştınız yani. Niye? Adam kendini çok düşünen adam salaktır. Hakikaten ahmaklaştırır. Yani mesela aynanın karşısında 45 dakika geçirir. Kıyafeti bilmem ne evden çıkması olmuş bir buçuk saat. Çıktı her şeyi kendine göre tasarlayan bir adamı orta yaşından sonra seyret abi gerizekalıdır abi. Bir şey yapamaz o. Vazgeç o heriften. Çünkü bugün sen Amerika'da da gitsen o zeki dediğin adamlar var ya, bir çorabını başka bir çorabını başka giymiş herif, herif farkında değil. Derdi var, işi Kafa var. Baba var. ver, çorap mı verin? Donsuz çıkacak dışarıya affedersiniz. Sebep, dert var, dert. Buradaki kendine dön. Bu da diyor ki daha fazla dön, bu yetmez bize. Bu yetmez, ciro lazım. 143, Chopin Ağrı. Chopin okuyalım bir okuyalım. <gülüyor> Tasalarımızın hemen hemen hepsi başkalarıyla olan ilişkilerimizdendir. Allah cezanı versin keşke nasip olsa. Keşke hayatımızın tamamı başkalarının tasalarıyla da olsa. Biz başkalarının tasaları yerine kendi tasalarımızı koyduğumuz her yeni gün hastalıklı manyaklara dönüşüyoruz. Ne din, ne ahlak, ne yaratılış bunun aksini söylemiyor. Ama insanın nefsidir sadece kendisine ben demek için debelenip duruyor. Ben diyen de bir domuza dönüyor. Domuz ne yapıyor? Kendi pisliğinde yuvarlanınca zevk alıyor. Bu bir tek domuzda var biliyor musun? Kendi pisliğinde debelenirken mutlu olan tek hayvan domuzdur. Bak o da haramdır. Ya bir kere olsun da hani dönüp kendinize bakın de. bir kere suçu kendinde arayın da kitap baştan sona bundan seni uzaklaştırmaya Hayır. ve sen Hayır. hep kurbansın, hep. Hani sürekli sürekli, Annenin acıların çocuğu ya hatarlığı. buna, acıların çocuğu, zaten görmüyoruz onların aksini için. Efendim şeye gittim, 154'e tam da senin söylediğin cümleye denk geliyor galiba. Hayatınızda hiç bu kadar sevilmediğinizi düşünmeye başlamışsınızdır artık. Kimse beni böyle sevmedi, kimse bana bu kadar emek vermedi, bu kadar zaman ayırmadı, böylesine yoğun ilgi göstermedi. Can kolayla dinlemedi, gözümün içine bakmadı, kimse bana bu kadar değerli hissettirmedi, beni dinlemedi, beni anlamadı diyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar, kişisel beklentilerin mecburi hale getirildiği ilişkilerin tamamının adı konulmamıştır. Önce bu ilişkilerinin ne olduğunun belirlenmesi lazım. Adı var ama sıfatı yok. Yani fiili var sıfatı yok. Yani şunu demek istiyorum. Böyle bir düşünceye kapıldığınızda, bunların karşılığında adam sizden ne istiyor şimdi bu cümlelerin aynısını siz bir öğretmene de kurabilirsiniz bir mürebbiye de kurabilirsiniz veyahut gerçekten kölesi olduğunuz bir efendiye de kurabilirsiniz ilişkinin adı ne kardeşim bunu bütün hayatında kapsayı koyamazsın tam tersine İslam dünyası bugün bu adamı arıyor yani herkesin sevgisine hassat duyduğu emek veren Zaman ayıran, yoğun bir şekilde ilgi gösteren, can kolayla dinleyen, gözünün içine bakan, seni sana değerli hissettiren, dinleyen ve anlayan adama arıyor. Herkes Yunus Emre gibi, Mevlana Hazretleri gibi olan adamı arıyor. Bu da diyor ki işte sen bu yüzden kandırılıyorsun. E peki sen Mevlana ol o zaman? Yok. Neden? Sorumluluk gerektiğini. Hayır. Mevlana kadar başkasına gitme. Yani şems gibi başkalarıyla uğraşacak hale gelme Mevlana gibi de Şems'e tabi olma Ne olacaksın o zaman? Senden kapı bile olmaz yani Bu küçükten. Şurada da zaten onu ifade ediyor 148'de Ufak tefek kararlar almakta bile zorlandığınız oluyorsa Bunu sadece bir kişiden talep edebiliyorsanız Onun kararıyla, seçimiyle ve yönlendirmesiyle hareket ediyorsanız Yine yüksek ihtimalde bir psikolojik manipülasyon yaşıyorsunuzdur Bu açıdan da Farklılık geliştirmeye çalışabilirsiniz. Ona sar, ona sormadan yapamıyorum, karar veremiyorum. <gülüyor> o onaylamadan harekete geçemiyorum. Önce ona danışayım da sonra cevap vereyim. O bir şey demeden bir şey diyemem. Hiç içime sinmiyor, kötü hissediyorum diyorsanız farkında olmadan birine karşı bağımlılık geliştiriyor olabilirsiniz. Ayrıca şunu hiç unutmayın, kimsenin hayalindeki insan olmak zorunda değilsiniz. Ama Diyerek bu adam getiriyor. duygusal manipülasyonla bu hale gelmiş olan adam değil. Zihinsel evet. olarak bir problem yaşayıp da önünde böyle bir adam olmasa da o adamı bir gün meydana getirmek için mücadele eden adamdır zaten. Ya bu adamın kendisi problemli. Tamam, bir başkası yapmıyor ki bunu. Problematik karakterler üzerinden gidiyor. <gülüyor> Ama burada vurduğu yer neresi? Bağlılık. Evet. Bağlılık her zaman kötü bir şey midir? Bak yani? o, o, o bağlılıkla ilgili bir ya not bazen... almışım 156'da. Önceleri bu beni ne yapsın ki diyerek çekindiğiniz, temkinli davrandığınız insan görüyorsunuz ki size tapıyor, sizin için her şeyi yapıyor, sizden başka bir şey düşünmüyor. Varsa yoksa siz, size son derece bağlı, sadık, sevgi dolu, şahane bir insan. Bakıyorsunuz ki artık siz de ona aşıksınız ve hayatınızın sonuna kadar hep onunla olmak istiyorsunuz. Bundan böyle başkasıyla asla yapamayacağınızı inanıyorsunuz. Bu sevgiyi, bu ilgiyi, bu yüceltmeyi ve değer hissini kimseden bulamayacağınızdan emin oluyorsunuz. Bunlar bağımlılıkla bağlılığı birbirlerine karıştırmışlar. Modern dünya bu ayrımı da artık ortadan kaldırdı. Dolayısıyla İslam'da nettir bu durum. Bağımlılık ve bağlılık duygusu nettir. Çünkü İslam'da size birisi hayatın doğal akışına, dinin gereklerine, ahlak ve toplumun birlikteliğine, zarar verecek bir şey sizden istediğinde siz direkt karşı çıkarsınız. Dünyada bu noktada karakter formasyonunda Müslümandan daha karakterli bir birey teorik olarak oluşturulamaz. Çünkü ayrımı çok nettir. Hiçbir şey ekleyip hiçbir şey çıkartamazsınız. Ama buna bağlılık denir. Bağımlılık sizde olabilir. Çünkü yaratıcının olmadığı yerde, Yaratıcı gibi görmek istediğiniz birilerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Aşk bombardımanı diyor Mesela sonra. Ondan önce ben şunu ha. sormak istiyorum. Birilerine danışmak, birilerinden fikir almak, bu bağlılık, bağımlılık olayları bu kadar kötüyse, bu psikolojik danışmanları nereye koyacağız? Çok teşekkür ederim. İnşallah hepsi kalınırlar. O zaman ben kapınırlar. niye onlara gidip Çünkü evlilik konuşurum. terapisine gidiyorsan, evliliğin yıkılsın diye gideceksin. Ona hazır olacaksın. Ya kadına bir fitne sokacak ya erkeğe fitne sokacak. Yanlış anlamayın. Bu psikologların ve psikiyatristlerin hain ve akılsız olduklarından değil. Gördükleri eğitime olan bağımlılıklarından kaynaklanmaktadır. Ağır bağımlı bu tipler. Çünkü psikologları ve psikiyatristler ne derler biliyor musunuz? After the record bir meslek özelliğidir. Mutlaka sizin de bir psikiyatristiniz ve psikologunuz olmalıdır. Her psikolog bir psikiyatristi ya da psikoloğu, her psikiyatristin de danıştığı bir psikiyatristi vardır. Çünkü günün sonunda hepsi de ilaç kullanıyor. Bugüne kadar ilaç kullanmayan psikiyatrist neredeyse görmedik. Psikologlar zaten geç onları. Konuyu şeyde çok iyi ele almışlardı ya. Psikologlar genelde hep böyle gaz verip gönderiyor sen haklısın haklısın diye. Güldür güldür de böyle... Psikolog Aa, evet. ama Mahalle Ablası tipinde vur kız, yor <gülüyor> kız diye şey yapıyor. De, çok evet. almışlardı. Olay hakikaten ondan ibaret. Sadece daha süslü cümlelerle yapılıyor. Ben sayfı 158'de aşk bombardımanı cümlesine ele alıp Olacak. aşka karşı yapılmış olan bu hakareti bir toparlamak istedim. Çünkü şöyle diyor. Aşk bombardımanı kesildiğinde ister istemez bir yoksunluk hissi başlayacaktır. Sevgili avanaklar. Aşk bombardıman denmiyor. Buna cinselliğin dibi deniyor. Buna aşk bombardımanı denmez. Kur yapmak denir. Hani bu, bunlar herhalde bir yerde İzmir bombası yemişler. Onunla bunu karıştırmışlar birbirlerine. Belden aşağı bir hayatın doğal Türkçesi bu olur. Aşk bombardımanını nereden getiriyor? Bak komik olan ne? Bak Türkçelerin nasıl bir kıtlık. 162'de diyor ki, Love Bombing, cümle böyle başlıyor. Love bombing şiddetinden korunmanın ilk yolu her şey gerçek olmayacak kadar hızlı ilerlemiyor mu sorusunu sormaktadır. Yani one night ilişkinin sonucunda oluşabilecek bir Avrupa'yı ve Amerika, özellikle Amerikan hayatına geçerli olan love bombing terimindeki love Amerika'da cinselliktir, burada cinsellik değil. Bu ayrımı yapabilecek Türkçe'niz yok mu Muhtemelen İngilizce bölüm mezundurlar abi. Çoğu üniversitemiz öyle ya artık. Efendim ben sona geldim. Ben arada bir şu şeyin e, Galileo argümanı ismi hoşuma gitti. Ha. 40 yıllık duygu sömürüsünün adı olmuş Galileo <gülüyor> <gülüyor> <ismi de> argümanı. <gülüyor> Galileo argümanı da bir tür duygu istismarıdır. İlla bir istismar olacak zaten. Ya taciz ya istismar evet. ya işkence. Mobbing. Evet. Karşı tarafın merhamet ve acıma duygularını sömürme yoluyla kendi istediğini bir şekilde gerçekleştirme yoluna başvurmadır. Tabii ki psikolojik bir işkence yöntemidir. Tabii. Efendim sayfa 175'te şöyle bir ibareyle ben sona geldim çünkü daha fazla da katlanılması pek kolay değil. Ee, Tanrım madem bana Mozart'taki gibi bir yetenek vermedin onu anlamamı sağlayacak size hikayede vermeseydin keşke sizler. <Gülüyor> Yokluğa izah getirmek de varlıkta kani olunmaz kaidesince şu hakikati söylemek lazım. Keşke sizin de Türk toplumunu tanıyabilecek zekayı e, sizde vardı da keşke kullanabilseydiniz bu kitapta. Keşke bu kadar e, çekti, keşke bu kadar aşağılık komplekslerinizde yazmasaydınız bunu. Ben bu kitap önüme gelseydi, bir öğrencim olsaydı bu Herhalde kendi hayatında yaşadığı aşağılık kompleksinin tez haline getirmek istiyor diye ele alarak konuşmayı tercih ederdim. Müthiş psikoloji denen, müthiş avanak grubundan çıkmış olan bu kitabı okumaya mecbur kaldık maalesef. Ve bir dipnot daha düşmek istiyorum. Kitaptaki bütün kurbanlar, mobbinge uğrayanlar hepsi kadın, istisnasız. Neden acaba? Evet, ne yazık ki bu çileyi çekmeye devam edeceğiz Çünkü sevgili izleyenlerimizin e, Söz Meclisi'nden dışarı Türkiye'de en fazla okunan bu kitaptan sonra... Haftaya ...Türkiye'de en fazla okunan bir diğer kitabı... Düştüğünde zafer... Kalkarsan Hayat Güzeldir. Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir. Bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyelim. Allah Kalın kabul, kabul et. Et.